Almanya 1. ve 2. liginde Hollanda'da ve İngiltere'de arkadaşlar. Bu illerden oynayın ve bunu yaptıktan sonra bu sistem aynen dediğim gibi 1 ya da 2 maç seçin. Onu da banko geçin yani 2 maç beklersiniz. Bunların tutma ihtimali zaten oldukça yüksek. Ee, bir iddia formülüyle daha birlikte olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kazan sürekli kazan formüllerimizden. Bir tanesi daha. Şimdi burada ben birkaç tane kafadan maç seçtim arkadaşlar. Numara koydum onlara. Siz hangi gün oynayacaksanız o gününkünü bu şekilde kombinasyonunu yapın. Toplam 18 kupon var burada. Bir tanesi %3 tutuyor arkadaşlar. Yaklaşık 10 ganyan yapıyor. Ben size 10 ganyanı cebinize veriyorum. Siz bu 18 kupona 2 tane daha maç ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz takımların maçlarından.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 Şimdi yukarı ikinci satıra bakın 434 1.02 dedik ya 3 ihtimalde verdik 434 1.02 yan yana yazıyoruz bakın 434 1.02 yan yana yazdık. İkinci kupon e, satırın devamını aşağıya bakın 434 1.02 yan yana yazdık arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkın tekrar 440 alt üst dedik ya buraya ilk 9 kupona komple 440'a 3. satıra bakın yukarıya ve devamını aşağı.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 3 tane 0 aşağı birin satır devamına bakın 429 2 2 2 3 ihtimalde oynadık ikinci satıra geldik 434 e. 1 0 2 devamına bakın yine 1 0 2 6 3 ikinci satır devamına bakın 434 1 0 2 yan yana yazdık yani biraz önceki kuponla 2 2 satır aynı 9 kuponla ikinci 9 kuponda da aynı 3. satırda 446 demiştik biraz önce şimdi komple üst diyoruz bakın 440 komple üst arkadaşlar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 ne kadar para kazanacağınız şansınıza kalmış. Ama ilk yarı ikinci yarı yazarsanız e, bu iki maça seçeceğiniz iki maça e, tabii ki alacağınız para daha da fazlalışır arkadaşlar. Şimdi ikinci formülümüze geçelim. Evet arkadaşlar az kazan sürekli kazan formüllerimizden birine daha hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi burada yine üç tane maç seçtik. E, böyle bir ben numara koydum kafamda. Siz oynadığınız günü bu şekilde maç seçeceksiniz. Şimdi bakın eee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 Hemen yukarı bakın birinci satıra 429, 1, 1, 1, 1, 4 tane 1 yazdık. Alta birinci satır devamına 429, 2, 2, 2, 2, 2 yazdık. 4 tane yan yana. Yukarıdan aşağı bir kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon, 8 kupon var burada. Devamında da ikinci sekiz kupon gelecek. İkinci satıra bakın 434'e 2 tane 1, 434 devamında 2, 2 yan yana yazıyoruz. Alta bakın ikinci satır devamına. 434, 1, 1, 434, 2, 2 yazdık. Şimdi 437'ye geldik. Üçüncü satıra bakın yukarı. 1, 2 dedik ya ihtimallere. 1, 2, 437, 1, 2, 437, 6'a bakın üçüncü satıra. 1, 2, devamında 1, 2 yazdık. Şimdi bu ilk 8 kuponumuz. Ee, şimdi ikinci 8 kupona geçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Dediğim gibi iki tane takip ettiğiniz maçlarda...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 Şu kupon tuttuğunda verdiğiniz parayı zaten alıyorsunuz arkadaşlar. Veya şu tuttuğunda fazlasıyla alıyorsunuz. Şimdi mesela 4 4 6 gol dedik ya arkadaşlar bakın. Bunun ganyanını 5 gösteriyor. 4,5 gösteriyor gazetelerde, internette. Fakat bunu makine verdiğiniz anda, çıktıyı aldığın aldığınız anda 2,5'a düşüyor bu. O yüzden de ganyanlar düşüyor.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 Verdiğiniz parayı alırsınız, şurada da en çok parayı alırsınız. Bunlardan biri tuttuğu zaman da e, verdiğiniz paranın fazlasını alırsınız. Dediğim gibi arkadaşlar makineye girdiğinde e, incelediğiniz gazete ya da internetteki ganyanlar olmayabiliyor. O yüzden buraya bir ya da iki maç ekleyin, onu bank olarak ekleyin arkadaşlar buraya. Sekiz kuponun altına hepsini aynısını yazın. Sonra tek tek bu kuponları böyle birinci kupon bu, ikinci kupon bu e, misillerinde yazdım zaten. Bakın.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 Şimdi yukarı çıkın tekrar. 446 üst dedik ya. Buraya ilk 9 kupona komple 440'a. Üçüncü satıra bakın. Yukarıya ve devamına aşağı 440'a komple alt dedik arkadaşlar. Yan yana yazdık. Yukarıdan aşağı hep birer, ikişer, üç, dört, beşinci kupon diye gidiyor. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçtim. maçlarımız aynı değiştirmiyoruz. Sadece 440'ı değiştireceğiz. Şimdi 429 434 yani seçtiğiniz iki maç.